Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız, Sehmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz. hoş geldiniz Metin Yayınları TYT Soru Kitabı, TYT Matematik Soru Kitabı çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 148. ve 149. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün sizlerle birlikte. Karma Test Üniversiteliğim 22. testteyiz arkadaşlar. Vakti kaybetmeden ilk soruyla başlayalım bakalım. Aşağıdaki daireler içinde yazan sayıların çarpımı ve dikdörtgen içinde yazan sayıların toplamı... Bu daireleri ve dikdörtgenleri birleştiren doğru parçaları üzerinde yazan sayıya bölünüyor. Ve kalanı ok işaretiyle gösterilen hücreye yazılıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ne demiş? Dairelerin içerisinde yazan sayıların çarpımı. Yani 5 kere 7, 35 arkadaşlar. 35'te gençler, 2 ile bölümünden kalan 1. Kareler içerisinde yazılıyorsa 5 ile 7'nin toplamı 12. 12'nin 3 ile bölümünden kalan 0 şeklinde. Şimdi buna göre 2018 ve 2019 bunların çarpımlarının 5'le bölümünden kalan A'ın işte 2018 ile 2019'u çarpmayacağız. Şöyle diyorsunuz 2018'in 5'le bölümünden kalan 3, 2019'un 5'le bölümünden kalan 4, 3 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 12'nin 12 5'le bölümünden kalan 2 yani A kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Artı daha sonrasında A'nın 2 olması gerektiğini elde ettik. Burada kareler içerisinde yazan sayılar var. 2010 ile 2'yi topluyorsunuz 2012 yapıyor İşte bunun 3 ile bölümünden kalana bakıyorsunuz 2 0 1 daha toplarsanız 3 yapar dolayısıyla kalan 2'dir arkadaşlar Demek ki B de burada 2 imiş Ve daha sonrasında B2 ise 2023 ile 2'nin çarpımının 7 ile bölümünden kalana bakacağız Şimdi Şöyle diyoruz 2 kere 2023 4046 Bunu 7'ye böleceğiz arkadaşlar ve kalanı elde edeceğiz 40'ın içerisinde 7 5 defa 5 kere 7 35 kalan 5 54'ün içerisinde 7 sevgili arkadaşlar 7 defa 7 kere 7 49 Çıkardık kalan 5 6 56'nın içerisinde 7 8 defa Ve kalan 0 yani C'de kaçmış 0 imiş 2 artı 2 artı 0 soruluyor doğru cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar Cevabımız E dedik ve devam ediyoruz ikinci sorumuzda 7AB34 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 18'dir denilmiş. Buna göre 9AB6 4 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi 7AB3 sayımız var. Bir de 9AB6 sayımız var. Şimdi gençler dikkat edin. Bunun üzerine bakın 3'e 3 eklenerek burası 6 yapılmış. Buraya da 2 eklenerek 9 yapılmış. A ve B aynı. Şimdi buraya 2 eklemek demek aslında sayının basamak değerine 2000 eklemek demek Buraya 3 eklemek demek de 3 eklemek yani 2003 eklemek demektir Toplam sayıya 2003 eklenmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar şu şekilde Şimdi 45'te bölümünden kalan normalde 18'di, 18'di. Ee, Sevgili arkadaşlarım bir de bunun üzerine 2003 eklenmiş 2003'e üzerine ben 18'e ekleyeceğim ve diyeceğim ki 2021 yapacak 2021'in 45'le bölümünden kalan bize cevabı verecek arkadaşlar. 202'nin içerisinde 45 4 defadır. 4 kere 45 ise 180 yapar. Çıkardınız 22. 221'in içerisinde 45 ise yine 4 defadır. 4 kere 45 yine 180 yapar. Çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım 41 gelir. İşte sevgili arkadaşlarım kalan 41'dir. Doğru cevap A seçeneğidir diyebiliriz. Devam ediyorum 3. soruyla. 3 basamaklı ABC sayısının 3 basamaklı CBA sayısına bölümünden elde edilen bölüm 1 kalan 396'dır. Buna göre A rakamı C rakamından kaç fazladır diye soruluyor. Aslına bakarsanız olay şöyle gerçekleşmiş hemen şunu silelim. ABC sayısı sevgili arkadaşlar CBA sayısına bölünüyor. Bölüm 1 ve kalan da 396 oluyorsa eğer bununla bunu çarpıp üstüne 396 eklediğimiz zaman ABC'yi buluyoruz. Yani A, B, C'den sevgili arkadaşlar ee, ne diyoruz? C, B, A'yı çıkarırsanız, C, B, A'yı çıkarırsak sonuç 396 kalıyormuş. A rakamı C'den kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi normal şartlar altında B'den B çıkarsa 0 kalırdı ama burada 9 kalmış. Demek ki şurada sevgili arkadaşlar C'den A çıkamamış bir on'luk kalmış. C onlu aldıktan sonra bundan A'yı çıkarınca 6 kalmış arkadaşlar. Yani C eksi A'nın onu karşıya atarsanız eksi 4 olması gerektiğini. Dolayısıyla da A eksi C'nin artı 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. A rakamı C'den 4 fazla olduğunu yakaladık. Cevabımız D şıkkıydı. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Üst bölmesi alt bölmesinden daha küçük olan 2 bölmeli bir buzdolabının şekilde verilen önden görünümünde üst bölme karedir. Bakın burası hop hop kareymiş. Daha sonrasında Şekilde alt bölmeye ait yatay ve düşey uzunlukların santimetre türünden iki basamaklı doğal sayı olup bu iki sayı birbirinin tersten yazılışına eşittir. Yani sevgili arkadaşlar burası AB'ymiş işte burası da BA'ymiş. Burası BA ise tabi ki burası da BA'dır. Buzdolabının yüksekliği 88 cm olduğuna göre buzdolabının önden görünümünün çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi burası AB burası BA. Bunları toplarsanız, çözümleyip toplarsanız 11A artı 11B yapacaktır. Bu da bize 88'i vermiş. Yani burada A artı B'nin her iki tarafı 11'e bölerekten 8 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi A artı B 8. Biz neyi merak ediyoruz arkadaşlar? Şunu, bu buzdolabının çevresi kaç santimetredir? Şimdi burası idi. BA bakın. Burası da BA, burası da BA ve şurası da yine 88. Yani aslına bakarsanız 88 ile 88'i topladınız. 176 artı 2 tane de BA'yı buraya ekleyeceğiz. Şimdi bunun çok olmasını istiyoruz ve unutmayın sevgili arkadaşlar AB BA'dan daha büyük olduğundan doğal olarak A'da B'den daha büyük olacak. AB'den büyük olacak şekilde B'yi maksimum seçmeye çalışacağız. Bu da ancak 3 ve 4 ile pardon 3 ve 5 ile e, ilgilidir. Eğer A'yı 4 seçerseniz B de 4 olur. AB eşit olacaktır dolayısıyla A 5'miş B de 3'müş yani aslında bakarsanız burası 35'miş. 176 ya 2 kere 35 70'i ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da bize 246 cevabını verecek. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiş diyeceğiz 4. sorumuza. Devam ediyorum 5. soruyla. M, T, v, N doğal sayıları için M üzerine artı 3 çift sayıymış. Şimdi bir şeye tek sayı yani 3 ekleyip çift sayı yapıyorsak demek ki M üzerine sevgili arkadaşlar tek sayıdır diyebiliriz. M artı T artı 1 de tek sayıymış. O halde M artı T'nin M artı T'nin çift olması gerektiğini söyleyebiliriz. M artı T çiftse de ya ikisi çift ya da ikisi de tektir. M üzerine tek olduğuna göre demek ki bu da tek, bu da tek. Şimdi M'nin tek olması gerektiğini, T'nin tek olması gerektiğini elde ettik. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada bakalım özür dilerim ee, hem m tekse şurası tektir n hakkında bir yorumun olamaz ee, özür dilerim onu yazmadık onu, n'den bahsetmedik n hakkında bir yorum yapamayız çünkü tek'in çift kuvvetleri de tektir tek'in tek kuvvetleri de tektir. Şimdi gelin şuna bakalım m kere t bakın tek çarpı tek tek yapar. Bunun üzerine ne eklediğimizde sonuç tek oluyorsa eğer tabii ki n'nin çift olması lazım ki n çifttir demiş. Yani doğru. Devam. M artı t tek ile tek'in toplamı çifttir. Çiftin eninci kuvveti eğer tekse n çifttir demiş. Şimdi tek bir sayının çift kuvvetini aldığımız zaman sonucun sevgili arkadaşlarım. Bakalım özür dilerim. M artı t dedik tek ile tek'in toplamı çift. Çift bir sayının. Ninci kuvvetini aldığımız zaman sonuç tek. Nasıl çıkar? Tabii ki n'nin sıfır olması durumuyla açıklayabiliriz bunu. Çiftin sıfırıncı kuvveti, sevgili arkadaşlarım bize biri verir. Dolayısıyla n çifttir demiş. N sıfırsa n çifttir. Bu da doğru. M üzerine artı bir çifttir demiş. Bakın M üzerine tekti zaten. Tekin üstüne bir eklerseniz çift olur. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneğinde verilmiş ve böylelikle 148. sayfamızın çözümünü bitirdik. Devam ediyoruz. 149. sayfamızda karma testteyiz. Altıncı sorumuz a ve b gerçel sayılar olmak üzere bu gösterim 3a artı 5b eksi 2 çarpı kare b e, ve a eşitliği tanımlanıyor şimdi buna göre 36 6 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor şimdi eşittir diyorum bakın şurada yazanların aynısını yazacağım için e, karenin içerisindeki 3 ile çarpacağız 9 e, dairenin içerisindeki 6 ile çarpacağız 5 kere 6 dairenin içerisindeki 5 ile çarpacağız 5 kere 6 30 eksi 2 çarpı bakın 2 çarpı dedikten sonra bekliyorum şunlar yer değiştiriyor a ile b yani arkadaşlar şurası 6 oluyor ve burası da şu şekilde 3 oluyor şimdi burası ne demek oldu 36 eksi 2 çarpı kare 6 ve daire 3 oldu şimdi gelin kare 6 daire 3 ne demekmiş buna bir göz atalım Şimdi şöyle kare 6 daire 3 yazdım eşittir diyorum. Şunu 3 ile çarpıyorduk 3 kere 6 18. Şunu 5 ile çarpıyorduk 5 kere, 5 kere 3 15 yapar. Eksi 2 çarpı kare bakın yer değiştiriyoruz şimdi 3 ve burası da 6. Şimdi arkadaşlarım öncelikle öncelikle şunu yapacağız. 18 15'i 15'e topladınız 33 yaptı. Eksi 2 tane bakın ben şuradaki ifadeye artık x diyeceğim. Şuradaki ifadeyi de y diyeceğim. E, x neydi arkadaşlar? 36 eksi 2 y idi. Ben burada y'yi ne buldum? Bakın şurası y idi. Y de sevgili arkadaşlar 33 eksi 2 çarpı. Bakın şurası x olduğu için 33 eksi 2 x. Artık y gördüğüm yere 33 eksi 2 x yazabilirim. x eşittir. 36 eksi 2 parantezinde 33 eksi 2 x yazdım. Daha sonrasında x eşittir diyorum. 36 eksi 66 artı 4 x yazdım. X'i bu tarafa gönderdim. 3x 36'dan 66 çıkarırsanız eksi 30 kalır. Eksi 30'u karşı yatarsanız 30 olur. X eşittir. Buradan 10 gelir. Şimdi şunun eşiti sorulmuştu. Ben buna X demiştim. X'i de 10 bulduğuma göre. Demek ki cevabı bulmuşuz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Devam. 7. soru. 7. sorumuzda arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ABC ardışık rakamlarıyla oluşturulan iki basamaklı AB, BC, CA doğal sayılar toplamının yediye tam bölündüğü biliniyor. Bakın arkadaşlar ABC neymiş? Ardışık rakamlarmış. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık rakamlar ve ABC, AB, ABC, CA doğal sayılarının toplamı da 7'ye tam bölünüyormuş. Şimdi bunlar ardışık unutmayın, ardışık olacak. Bir AB iki basamaklı sayımız, bir BC iki basamaklı sayımız, bir de CA iki basamaklı sayımız var ve bu iki basamaklı doğal sayıların toplamı da sevgili arkadaşlarım 7'nin bir katı oluyormuş. Şimdi ben bunları toplarsam eğer çözümleyip toplayalım. A ile şuradaki A 11 A yapar. Şuradaki B ile buradaki B 11 B yapar. Ve buradaki C ile buradaki C 11 C'yi verir. Ve bu da 7'nin bir katıymış. O halde 11 parantezinde A artı B artı C eşittir 7'nin bir katı diyebiliriz. Şimdi 3 tane ardışık rakam toplayacağız. Ve tabi burada 11'in içerisinde 7 çarpanı aramak ayıp. Dolayısıyla şurada sevgili arkadaşlarım bu 3 rakamın toplamının 7 ile tam bölündüğünü söyleyebiliriz. Bu 3 rakamın toplamı eğer 7'ye tam bölünüyorsa sevgili arkadaşlar demek ki artık şunu söyleyebiliriz. Biz ortadakine 7 diyebiliriz yani 6, 7 ve 8 diyebiliriz. Çünkü 3'ünün toplamı bize 21'i verecektir. Şimdi arkadaşlar A çarpı B çarpı C 7 ile bölünür demiş 6 çarpı 7 çarpı 8 7'ye tam bölünür. 6 artı 7 artı 8 toplamı 7'ye bölünür. Evet 21'de 7'ye tam bölünür arkadaşlar. Daha sonrasında ABC 3 basamaklı doğal sayısı 7'ye bölünür. ABC 3 basamaklı sayısı burada 678 yapacaktır. Bakalım 7'ye bölünüyor mu? 9 defa var. 63 çıkardınız. 4 48'in içerisinde 7 tam miktarda bulunmadığı için bu öncül yanlış cevap eş olacaktı. Evet 8. sorumuza doğru geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada cevap anahtarı da e, önümde açık olduğu için altıncı sorumuzun cevabını yanlış işaretlediğimi fark ettim. E, hemen bakar bakmaz da yanlışın şurada olduğunu fark ettim arkadaşlar. Öncelikle biz şurada e, şu x dediğimiz ifadeyi bakın 39-2y idi. Fakat biz ne yazmışız 36-2y yazmışız kusura bakmayın hemen burayı düzeltiyorum burası 36 değil 39-2y arkadaşlar. Daha sonrasında şurada gelip yerine yazdık. Bakın 36 değil. 36 değil burası 39. Dolayısıyla şu 30 da sileceğim. Bakın burası 39. Burası 39. 39'dan 66'yı çıkardık. Böylelikle sevgili arkadaşlarım ne gelir? Eksi 27 gelir. Eksi 27'yi bu tarafa atarsak burası artı 27 olur. 3 eksi 27 ise x 10 değil 9 olur arkadaşlar. Yani cevap D değil C olacaktı. İyi ki cevap anahtarı da gözümüzün önünde duruyormuş. Keşke hemen çözer çözmez baksaydım. 8. soru. Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanının derecesi 1 olan asal olmayan doğal sayılara birsel asal denir Örneğin 30 eşittir 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olduğundan 30 sayısı birsel asaldır Buna göre iki basamaklı en küçük birsel asal sayı ile iki basamaklı en büyük birsel asal sayının toplamı kaçtır bir kere en küçük 10dur arkadaşlar Çünkü 2 üzeri 1 ile 5 üzeri 1'in çarpımıdır 2 basamaklı dediği için en büyüğünü şimdi merak ediyoruz Bu da ee, ne gelir hepsinin kuvveti 1 olacaktı 2 çarpı 3 çarpı 5 desek e, Burası 30 gelir Bir de bunu 7 ile çarparsanız 210 yapacaktır Demek ki bu iş yaş 3 çarpı 5 çarpı 7 de bize 105'i verir Bu da olmuyor O halde biz 11'i de işin içine dahil edelim İlla ardışıkta olmak zorunda değil sonuç olarak Peki 11'i de işin içine dahil ettiğimiz takdirde bir şeyler olur mu Ona bakalım arkadaşlar Ya da direkt şöyle diyelim en büyük rakam en büyük iki basamaklı sayıları düşünelim. Mesela 99 11 kere 9'dur olmaz. 98'i düşünelim. 7'nin karesi çarpı 2'dir olmaz. 97 sevgili arkadaşlarım tek başına bir asaldır. Ve sevgili arkadaşlar şuraya bakın. Her bir asal çarpanının derecesi 1 olan, bir olan asal olmayan doğal sayılara birzer asal deniliyordu. E, 97 sayısı sevgili arkadaşlarım asaldır. Dolayısıyla bu da değil. 98 6'ya bakalım. 96 24 kere e, 4'tür ki zaten içerisinde iki tane 4 çarpan olduğu için olmayacaktır. 95 dediğimiz sayı 19 kere 5'tir. Bakın 19 kere 5. 19 da asal, 5 da asal, 95 asal değil bu arada. O halde en büyüğü 95, en küçüğü 10 toplarsanız 105 gelir ve 8. sorumuzun cevabı da böylelikle D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 9'da. İçinde iki basamaklı doğal sayıların yazılı olduğu bu ve bu sembolleri. Eğer bu tarafa doğru açıksa bakın a ile b'nin çarpımı bu tarafa doğru açıksa c üzeri d biçimde yazılıyor. x 2'ye 2 basamaklı bir sayı olmak üzere bakın önce bu tarafa doğru açık olan var. Yani x ile 2'yi çarpacağız 2x. Artı diyorum bu tarafa doğru açıksa da x kare yazacağız arkadaşlar. Ve bu şimdi bunun içerisinde daha sonrasında bunun içerisinde alınacak bu da 6'ymış. Şimdi dikkat edin en dışarıdaki yani şu. Bunun sonucu 6 ise rakamları çarpımı 6 olan sayıları bulacağız. Yani bu 16 olur. Daha sonrasında 23 olur, 32 olur ve sevgili arkadaşlar 61 olur. Şimdi içerisi yani şurası arkadaşlar sonucu bu dördünden birisi. Şimdi o halde şöyle diyeceğiz biz. 2 xte x kare vardı ya 2x artı x kare. Şimdi sonucu 16 geliyorsa eğer sonucu 16 geliyorsa bu sayı arkadaşlarım 16 neyin kuvvetidir? 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 ya da 4'ün karesidir. 23 23 üzeri 1'dir bu olmaz. 32, 2 üzeri 5'tir bakın bu da olabilir. 61'de yine asal olduğu için 61 üzeri 1'dir bu da olmaz. 2 üzeri 5, 2 üzeri 4 veya 4 üzeri 2 bunların oluşabilmesi için de bunun sonucunun ya 42'ye, 2x artı x karenin ya 25'e ya da 2x artı x karenin 24'e eşit olmasını bekleriz tabii ki. Şimdi 2x artı x kareyi ben x parantezinde x artı 2 biçimde yazarım. Şu şekilde x parantezinde x artı 2 diye her birine yazayım. Zaten şu an sonuç göz kırpıyor bize. Şöyle ki, aralarında 2 fark olan iki sayının çarpımı 42 olamaz. 2 fark olan iki sayının çarpımı 25 olamaz ama 2 fark olan iki sayının çarpımının 24 olması zaten aşikar 4 ile 6. Dolayısıyla x kaçmış arkadaşlar? 4. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Devam 10. soru. Bir doğal sayının asal çarpanlarının toplamı eğer 10 ise bu sayı onluk sayı denir. Mesela 60 sayısı asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Toplamları da 10 olduğu için 60 bir onluk sayıdır arkadaşlar. İki basamaklı kaç tane onluk sayı vardır diye soruluyor. Bakın, asal çarpanları toplamının 10 olabilmesi için 2, 3, 5'e ihtiyaç var ya da 3 ile 7'ye ihtiyaç var. Başkası olmaz. Pekala 2, 3, 5 olan neler var? Bir direkt 2, 3, 5'in çarpımı vardır 30. Bunun katları 2 katı veya 3 katı 90 bunlar vardır arkadaşlar. 3 ve 7 olan 21 vardır. 21 21'i 3 ile çarparsınız 63 vardır. Daha sonrasında e, tekrardan 63'ü çarparsanız 2 basamaklı olmaz. 7 ile çarparsanız yine 2 basamaklı gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla işte bunlar vardır diyebiliriz. İki basamaklı kaç tane onluk sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5 tane yani cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili gençler. Ve devam ediyoruz 11. yani son sorumuzda. 400'lü Dö bir cismin yüzlerinde 6 ile tam bölünebilen birbirinden farklı birer doğal sayı vardır. Bakın 6'nın katı olan birbirinden farklı doğal sayılar var 4 tane. Bu sayılardan her biri silinip yerine sininen sayının 6 fazlası yazıldığında Cismin sadece 300'ünde 9 ile tam bölünebilen sayı olmaktadır. Buna göre başlangıçta 400'ünün yüzlerinde yazan sayıların toplamı en az kaçtır diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın burada bütün sayılar 6'nın katı. Mesela şöyle 6k A ile başlayalım daha kolay harflendiririz. 6a, 6b, 6c ve 6d. Şimdi bunların her biri siliniyor yerine 6 fazlaları yazıyor. Yani 6 parantezinde A artı 1. 6 parantezinde b artı 1 6 parantezinde c artı 1 ve 6 parantezinde d artı 1 oluyor böylelikle yani 6a artı 6 6b artı 6 6c artı 6 ve 6d artı 6 biçiminde ve bu sayılardan sadece 3 tanesi 9'un katı oluyor mesela bir tanesi 9'un katı olmuyor pekala şimdi 9'un katı olabilmesi için 6 dediğimiz sayı 2 çarpı 3 tür ve yanında a artı 1 var yine burası 6 çarpı 6 dediğimiz şey yine 2 çarpı 3 çarpı b artı 1 diyeceğiz Buraya 2 çarpı 3 çarpı c artı 1 diyeceğiz ve buraya da 2 çarpı 3 çarpı d artı 1 diyeceğiz. Şimdi 3 tanesi varsayalım ki bu, bu ve bu 9'un katı olacak. O zaman a artı 1 dediğimiz sayıların içerisinde a artı 1, b artı 1 ve c artı 1'in içerisinde yani a artı 1, c artı 1, b artı 1, c artı 1'in sayı arkadaşlarım 3, 6 veya 9 çarpanının tabii ki olması gerekiyor. Şimdi her biri de farklıydı unutmayın. Mesela ben bunu artık 3 diyeyim, bunu 6 diyeyim, buna da 9 diyeyim. Böylelikle A artı 1 3 ise A 2'dir. Bakın burası 2. Daha sonrasında B artı 1 6 ise B 5'tir. C artı 1 9 ise C 8'dir. Zaten başka türlü de gelemez birbirinden farklı oldukları için. Mecburen birini 3, birini 6, birini 9 seçtik. Şimdi başlangıçta düzgün 400'ünün yüzlerinde yazan sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulmuştu. D artı 1'i seçmekte özgürüz o zaman. Ve sevgili arkadaşlarım burada ne demişti? Birbirinden farklı birer doğal sayı vardır demişti. Yani ben o zaman D'yi burada 0 seçmekte özgürüm arkadaşlar. Çünkü o da bir doğal sayı 6 kere 0 0'da 0 yapar ve böylelikle sevgili arkadaşlarım bu 0 0'da tabii 6'nın katıdır. 6 fazlası 9'un katı olmaz. Şimdi A2 ise ilk başta yazılan sayılar 12'ymiş. Şurada 30 var. 6 kere 8'de 48'i verir sevgili arkadaşlar. 48. Şurası da kaç yapar arkadaşlarım? Bakın 42 yapar. Ben bunları toplarsam 90 gelir. Yani cevabımız bizim. Düzgün 400'ün yüzlerinde yazan sayıların toplamı en az 90 olacaktır. Burada 11. soru C olarak verilmiş ama cevap anahtarında sevgili arkadaşlarım bir düzeltme var. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.